Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Bilgi Sarmal yayınlarının hazırladığı AYT Matematik branş denemelerinden Deneme 15'in yani son denemenin geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı ve bu deneme neydi? 2023 müfredatına göre daraltılmış müfredata göre hazırlanmış bir denemeydi. Hadi bakalım. Son denemenin geometri çözümlerine trigonometrilerle birlikte başlayalım. Trigonometriler 27. soruyla başlıyor. Bakalım ne diyor soru? Başlangıç kenarı x ekseninin pozitif tarafı olan pozitif yönlü ve Ölçüleri A, B, C, D, E olan açıların bazı trigonometrik değerlerinin işaretleri aşağıdaki gibidir. Sinüs A ve C sayılarının işaretleri artı ve eksidir. O zaman şöyle A, B, C, D'leri hemen şöyle yazayım ben. D ve E'yi yazdım. Yazdıktan sonra ne diyor? Sinüs A artıysa, sinüs nerede artıdır? Birinci bölgede ve ikinci bölgede. 1 ve 2 diye yazayım şuraya. Sonra C'de eksi ise o da 3 ve 4'tedir. 3 ve 4 diye yazdık. Sonra kosinüs B işareti artıymış. Kosinüs B işareti nerede artıydı arkadaşlar? 1 ve 4'te artıydı. O zaman bu 1 ve 4'te olacak B. Sonra D'ninki artı olacak yine. O da 1 ve 4'te olacak. Kosinüs E de işareti eksiymiş. O da kaçsa? 2 ve 3'te. O zaman buraya 2 ve 3 diye yazdık. Sonra tanjant A değeri eksiymiş. Tanjant değeri nerede eksi? Hocam ikinci bölgede ve A değerinden bahsediyoruz değil mi? İkinci bölgede olması lazım ve aynı zamanda 4. bölgede olması lazım. E o zaman 2 ve 4'te olacağına göre burada 1 de olamaz. 2 de olabilir A. D'nin şartına bakıyorum. D de eksi. O da aynı şekilde 2 ve kaçta olması lazım? 4'te olması lazım D de. E burada 2 yok. Yani 4'te olacak. Tamam bunu da bulduk. Kotanjant B değeri pozitif olacakmış. Kotanjant'ın pozitif olduğu değer nerede arkadaşlar? 1 ve 3'te değil mi? Evet 1 ve 3. B 1 ve 3'te olacak. 4 değerini alamaz. C de 1 ve 3'te olacak. C'de 1 ve 3'te olacak. 4 değerini alamaz. O E'de ne olacakmış? İşareti eksi olacakmış. E'nin işareti de eksi ise kotanjant değeri nerede eksi oluyordu? Hocam 2 ve 4'te oluyordu. e de 2 ve 4'te alacağız. 3 alamaz. O zaman eksi. A'nın bölgesi 2, B'nin bölgesi 1, C'ninki 3, D'ninki 4 ve E'ninki 2 oldu. A ile D aynı bölgededir. A ile D aynı bölgede mi? Yanlış. A ile E açıları aynı bölgededir. A ile E aynı bölgede mi? Evet. B ile C aynı bölgededir. B 1 ken C 3 oldu. Bu da yanlış oldu. Dolayısıyla cevap yalnız 2 oldu dostum. 27. soru güzel bir soru, güzel bir yorumlama sorusu. İşaretleri bu şekilde güzel bir şekilde yorumladık. 27 soru balıkesir oldu geldik 28'e birbirine eş ABC ve c'D arkadaş kısa kenar uzun kenar ee, burada kısa kenar zaman burası kısa kenar gören Alfaysa burada da kısa kenar gören alfadır hemen yazdık buraya Sonra bir birim verilmiş Dolayısıyla Burası da bir birimdir şu kenarla da şu kenar eşittir uzun kenarlarda birbirine eşittir yeşil boyalı bölgenin alanını mavi boyalı bölgenin alanında ne kadar fazladır diye soruluyor Arkadaş şuraya A alanı dersem şuraya da B alanı dersem şu üçgenle şu üçgen eş üçgende burası da A artı B mi oldu? Evet şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Yeşil boyalı bölgenin alanı. Yani 2A artı B alanı neyden? Mavi boyalı bölgenin alanından yani B'den ne kadar fazladır diye soruluyor. Çıkarttığımız zaman 2A. Bizden 2A alanı isteniyor. O zaman 2A'ya yoğunlaşalım. Hani şunun alanını bulup ondan sonra bunu toplayıp bunu çıkartma yapmayalım değil mi? E burada o zaman A alanını bulmaya çalışacağız. A alan için şu kenar lazım. E bu kenarı bulunca zaten bu kenarda çıkmış oluyor. Hatta bu kenar alfanın karşısı var. Hipotenüsü de var. Buraya A diyecek olursam. Karşı ve hipotenüs sinüs alfayı aklıma getiriyor. A bölü 1'den A'ya eşit oldu. A dediğimiz sinüs alfa oldu. Hocam burası da sinüs alfa. Bizden de zaten 2 A alan isteniyor. A alanını bulabilirim ben. Sinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Sinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2. Sin kare alfa bölü 2'ye eşit oldu. Ama benden 2a isteniliyor isteniyor. Çünkü burada 2 a artı b b isteniyordu. 2 ile çarptığımız zaman o da ne yapıyor? sin kare alfa yapıyor. Cevabımız böylelikle 28. soruda Ceyhan oldu dostum. Geldik 29'a. Zemine bağlanmış ve bağlı olduğu yerde kaydırılmadan döndürülebilen kalınlığı önemsiz 1 metre uzunluğundaki boru başlangıçta zemine dik olarak durmaktadır. Bu boru şekildeki gibi sırasıyla 1 ve 2 konumlarına getirildiğinde borunun bu konumlardaki tepe noktalarının zemine dik yüz düşümleri sırasıyla a ve b noktaları olmaktadır. Ali Bey uzunluğunu 52 vermiş. 1 nolu konumdan konumun tepe noktasının zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 1 metre yani 100 verilmiş. Şurası 100 mü? Evet 100. Hocam şurası da 100 mü? Evet 100. Vallahi ben 100'ü gördüysem büyük ihtimalle 6 8 10 vardır. Şu üçgende 6 8 10 var mı diye bakarım. 6 8 10 dersem eğer burası kaç yaptı? 112 yaptı. Hipotenüs dik kenar hipotenüsten büyük oldu. O zaman olmaz bu. O zaman 6 8 10 şurada var mı diye incelerim. Şurası 6 8 10. Yani burası 80'ken buraya kaç kalıyor? 28 kalıyor. E burası 28, burası 100'se hocam bu 25'in 4 katı, bu 7'nin 4 katı. 7 24 25'in 4 katından dolayı burası 96 çıkar. 96 da var mı? Var. Hatta hocam 96 olduğunu nereden biliyoruz? Garantiyi alalım. 100/28 burası kaç yapıyor? 25/7 yapıyor. Burası 25K iken burası 7K yapıyor. E burada 32K eşittir 96'dan. K'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. 3 bulduğunda burası 21. 21 bölü 60, 28 bölü 80 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman cevap ne çıkar? 96 çıkar kardeşim. Tamam. Ama bu biraz hissetmelik oldu. Neyse ee, biz bunu trigonometriden çözmeye çalışalım arkadaşlar. Dur bakalım bir de trigonometriden çözmeye çalışalım. Ama benim öğrenciler büyük ihtimal bunu bu şekilde çözmüştür. Neyse gelelim şuraya. Adam bana buraya 52 vermiş. Ben burayı kullanacağım. Burayı nasıl kullanabilirim? Hocam alfada, tanjant alfa falan, sinüs alfa falan da lazım olacak ya. Şuradan dik çizsem. Yüzü kullanamam o zaman. Yüzü kullanacak şekilde dikdörtgen. Böyle de çizsem. Yok olmaz. Yüzü kullanamıyorum burada. E hocam. Bunun devamını getirsem böyle. Hani buradan çizdik ya. Devamını getirsem sanki şekil karışacak gibi ama. Dur bakalım belki buradan gelir. Bilmiyorum. Z'den dolayı bak. Şuradan dikdörtgen oluşturdum. 52 ise burası da 52 oldu. Şurası 90 derece oldu. Ve hatta burada Z'den dolayı alfada oldu mu burada? Oldu. Yani şunda şu ikizkenar çıktı ama şu uzunlukları ben bilmiyorum. Şuraya x dersem x artı 52 ise burası da x artı 52 oldu. Sonra burada biraz karışacak gibi ya. Burası toplamda kaç olacak? Toplamda 100 olduğundan buraya da 48 eksi x kaldı. Hadi burada bir alfabetalık üçgen var. Şuradaki uzunluklar falan filan biliniyor mu? Şurada da alfabetalık bir üçgen var. Hiçbir kenar bilinmiyor. O zaman dikdörtgeni buradan yapmak da sakıncalı oldu. Hani en azından şu kenar falan çıkmış olsaydı benzerlikten bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ya da sinus alfadan bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ama hala bakıyorum var mı diye. Maalesef yok. Kullanamıyorum. O yüzden bunu da sildim. Başka dikdörtgene nasıl tamamlayabilirim? 52 var ya. Başka dikdörtgene de şöyle tamamlayabilirim. Şöyle dikdörtgene tamamlasam ben burada. 52 ise yukarısı da ne yapar? 52 yapar. E hocam dikdörtgene tamamladık. 90-90. Şunlar birbirine paralel oldu. Şunun da şu paralel. E bunlar paralel. Hem paralellik hem de böyle açıortaylık varsa ikizkenarlık çıkıyordu genelde. Aa, hocam burada. O zaman şunun devamını getireceğiz. Bunun devamını getirirsek böyle bak Z'den dolayı burası alfa oldu mu? Oldu. Hocam, alfa'ya alfa oldu. Bu uzunluk 100 ise bu uzunluk da 100'dür. Evet, şuraları 100'e 100. E şimdi biz ikizkenar gördük. Şuradaki uzunluğun şuraya kadar parçasının da 100 olduğunu biliyoruz biz burada tabanına ait bir yükseklik çizmek lazım olacak galiba. Hocam ben buraya n dersem. Hop yükseklik çizecek olursam böyle. 100 artı n bölü 2. Ben buraya iken diyeyim. O zaman şuradaki uzunluk kaç oluyor? 50 artı n'e. 50 artı n olacak. Sonra 52. Burası 100 ise buraya 48 kaldı. Burası 90 alfa 90 beta. Alfa 90 beta. <gülüyor> Sonra şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hadi benzerliği kullanalım bakalım. Burada 90'ın karşısı 2n bölü 90'ın karşısı 100 eşittir. Sonra beta'nın karşısı var burada 48 bölü. Burada da beta'nın karşısı 50 artı n. Şu 48'de bu sadeleşse kaç yapıyor? 24 yapıyor 100'ü bozmak istemedim. Sonra n kare artı 50n eşittir 2400 yaptı. n kare artı 50n eksi 2400 eşit 0'dan. 30'a 80 oluyor galiba 30'a 80 eksiye artı dersem çarpımları eksi 2400 toplamları da artı 50'ni verdi. N-30'a N-80 geldi. E buradan sonrası eşit sıfırsa bu sıfırsa N'i 30 buluruz. Bu sıfırsa N-80 gelir ama eksi olamaz. N'i 30 bulduk. N'i 30 bulduysak burası kaç çıktı o zaman? 60 çıktı. Sonra ne oldu arkadaşım burası? Şuradaki uzunluğu da buluruz. Burası 12'nin 5 katı. Hocam burası 12'nin 4 katı. O zaman burası da 12'nin 3 katı. Alfa betalı üçgen. 3, 4, 5'in katı oldu. Yani burası da 36 oldu. Hatta e, alfanın karşısı 3'ün katı. Hocam bu da alfa betalı üçgen ya. E, hatta eni biz burada kaç bulduk zaten. Eni, 2 en 60 ise 30 bulduk. Burası kaç çıktı? 80 çıktı. 80, 100 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. Hatta aynı şekilde beta ise ters açıdan beta. Hocam bu da aynı. Şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen değil mi? Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen. Evet çünkü alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler her ikisi de, de 100. O zaman bu da alfanın karşısı 60 yaptı mı? Yaptı. Evet şurayı 60 bulduk arkadaşlar. Eee soru çıktı. Kaç çıktı? 96 çıktı. Geometri de çözdüm. Valla trigonometriyi kullanmadım burada. Ha trigonometriyi şöyle kullanabilirdim sadece burada. Hocam burada alfa var ya. Kosünüs alfa 48 bölüyken. Burada da kosünüs alfa 50 artan bölü 100 niyetinde kullanabilirdim belki ama. Geometrisiz çıktı valla. Ya da burada ne yapabilirdik? Hocam burası isteniyor. Tabi o zaman uzatırdık. Sinüs 2 alfa eşittir x bölü 100 derdim. Sinüs alfa da burada belli. kosinüs alfa da burada belli. O da 2 sinüs alfa kosinüs alfa şeklinde de bir açılış da yapabilirdik aslında. Ama gerek kalmadı. Şuradaki üçgene de beta yazınca. Alfa beta 90 90'ın karşısı 100 90'ın karşısı 100. Eş üçgen çıktı. 60 oldu burası. Toplamda da burası 96 yapmış oldu. Yani 29. soru hedremit oldu arkadaşlar. Valla bilmiyorum. Çözüme bakın. Ee, belki trigonometten çözülmüştür. Bakarsınız. Tamam Bir de uygulamada çözümü var ya orada da bakın. Evet. 29 edremit. Geldik 30'a. Bir matematikçi yarı çap uzunluğu 1 bölü 2 birim olan merkezil çember. Çembere teğet X seçtir 1 bölü 2 doğrusunun nat ekseni ve y 1 bölü 2 doğrusunda da toç ekseni olarak isimlendiriyor. Evet. Birim çember çizelim. Hatta birim çember değil 1 bölü 2'lim çember mi oluyor? Ha ha ha. Evet, neyse, şurada bir çember çizeyim öncelikle. Şöyle bir çember çizdim arkadaşım. Şunu şuraya alayım, şöyle alayım daha rahat çizeyim şurayı. Evet, biraz oyalanacağız çizimi yaparken. Hopala, hopala. Diyor ki bana x eşittir x, bunun yarıçapı kaç? 1 bölü 2. Hocam bu 1 bölü 2, burası da 1 bölü 2. Şimdi x eşittir 1 bölü 2 doğrusu ne eksenymiş arkadaşım? Na ekseni. Zaten bir olduğunda bu tangen eksen oluyor, değil mi? Şimdi de nat ekseni demiş. Dikkat edersen nat'a tanjantın tersi. Gördün mü? Tabak tersten oku. Evet. Burada da bunu da kotanjant değil de toç demiş. O da kotanjantın tersi. Bunu da koç cot diye söylemiş. Yok pardon. Toç diye söylemiş. Tamam. Şimdi tabi bu tam buradan geçecek. Arkadaşım nat 2 pi'yi bölü 3. 2 pi'yi bölü 3 kaç? 120 yapıyor. 120. Nat 120'yi Tanjant. Bakın nat değil bu. Ya da şey değil. Toj değil. Tanjant 5 bir 6. Bu da 150 derece. Tanjant 5 bir 6'yı bilirim ben. Tanjant 150 neye eşit? Eksi tanjant 30'a eşit. Bu da tanjant 30. Dik üçgen çizerek de bulabiliriz. 1, 2 burası köküç ya. Tanjant 31 bölü köküç. O da 1 bölü köküç'e mi eşit oldu? Evet. Bunun değeri eksi 1 bölü köküç. Eksi 1 bölü köküç. Acaba nat değeri. Nat 120 kaç derece? Hocam 120 derece açı burası ama nat eksenine değdireceğim. Hop şurası mı yapıyor? Evet 120 derece 90 artı 30 yapıyor burası. Bak 120 derece. E hocam burası kaç yaptı? 60 ters açıdan 60 burası. E buranın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Burası da 90. Şurası da 30. 30'un karşısı 1 bölü 2 ise karşı karşısı 1 bölü 2'nin köküç katı. Köküç bölü 2 oldu. Bunun nat eksenindeki değeri hop şuradaki değer yapıyor. Yani y eksenindeki değer yapıyor. Y ekseni değerde köküç bölü 2 bir aşağıda. Eksi köküç bölü 2 mi yaptı? Aynen öyle. Burası da eksi kök 3 bölü 2 yaptı Ben normalde şunu inceleyebilirim hocam kök 3 bölü 2 1 bölü kök 3'ü inceleyebilirim 1 bölü kök 3 dediğimde nedir kök 3 bölü 3 yapıyor kök 3 üç bölü 3 inceleyebilirim Normalde kök 3 bölü 2 kök 3 üç bölü 3'ten büyük Yarım 1 bölü 3'ten daha büyük değil mi E o zaman burada eksiyle çarptığın zaman küçüklük sağlanmış doğru mu doğru? Şimdi gelelim nat alfa ile toç alfanın çarpımı 1 bölü 2'dir demiş. Bakalım yine çizeyim şurada 1 bölü çemberi çimbiri çiziyorum dostum hop şöyle hop şöyle çizdik. Hadi bakalım şimdi şu ekseni çiziyorum bir de şu ekseni çiziyorum kardeşim. Şunların tanımlarını yazayım ben bu toçdu bu da nattı tanjantın tersi. Şimdi nat alfa toç, toç alfa çarpım 1 bölü 2'dir diyor. Gerçekten de öyle mi? Alfa derecelik alayım. Hop şöyle. Alfa derecelik alınca. Hocam alfa alınca şuradaki değer. Y eksendeki değer. Yani şu değer bana neyi veriyor arkadaşım? Nat alfayı veriyor. Hocam şuradaki değer de bana neyi veriyor? Buradaki değer de toç alfayı veriyor. Şimdi bunun neredeki? Buradaki şeyi. değeri Yani şurası da toç alfa olduğunu biliyoruz. Şimdi a şurası kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise burası da 1 bölü 2. Şurada bir benzerlik çıktı mı çıktı? Şunlar birbirine paralel. Hocam bu bölü bu şu bölü tamamı değil mi? Burası da 1 bölü 2. Evet. Hadi bakalım orada oranlayalım. Şu nat alfa bölü 1 bölü 2. Nat alfa bölü 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 bölü toç alfa. 1 bölü 2 bölü toç alfa. İşler dışlar yapınca... Not alfa çarpı toç alfa ne eşit oldu? 1 bölü eşit oldu. Onu mu demişti bize? Ah, 1 bölü 2 demiş. Biz ne bulduk? 1 bölü 4 bulduk. Çok da güzel ispatladık bu arada. Neyse bunu bulduk. Eyvallah. Öbüründe de kosekant kare alfa var. Arkadaşlar ne demiş? 1 artı toç kare demiş. Toçlu demiş. Alfalık üçgeni çizdim ya. Ben toç'u kullanacağım. Normalde şu üçgeni kullanıp Kosekant alfayı burada inceleyebilirim. Hani 1 bölü sinüs alfayı burada inceleyebilirim. Ama natlı değerini bulurum. E ben toçlu değerini bulmak istiyorsam şu büyük üçgene bakacağım. Hocam büyük üçgende 1 bölü 2 burası toç burası. O zaman şuradaki uzunluk kaç yapacaktır? Kareleri toplamı. Yani 1 bölü 4 artı toç kare alfa yaptı. Bir de kök içinde yaptı. Şimdi ben neyi inceleyeceğim? Kosekant kare alfanın ne olduğunu bulmaya çalışacağım. CSC alfa. Bunu yazayım önce. CSC alfa demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü sinüs alfa demek. 1 bölü sinüs alfayı bulayım ilk önce. Kosekant'ı bulmak için. Kosekant'ın karesini bulmak için. Hocam 1 bölü sinüs alfa. Bu 1 bölü sinüs alfaya bakıyorum. Bu büyük dik üçgende bakacağım. Sinüs alfa. 1 bölü 2 bölü şu değil mi? Evet. 1 bölü 2 bölü kök içinde 1 bölü 4 artı toç kare alfa eee buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar kosekant alfa ters çevirip çarpıyorum kök içinde 1 bölü 4 artı toç kare alfa bölü 1 bölü 2 geldi 1 bölü 2 geldi 1 bölü 2 de ters çevirip çarptığım zaman burası da 2 mi yaptı evet hocam kosekant alfa buna eşitse kosekant kare alfa kosek kare alfa ne eşit olacaktı şunun karesini al 4 çarpı 1 bölü 4 artı toç kare alfaya eşit olacak. Dağıt bakayım şunu. Bu da neye eşit oluyor? 1 artı 4 toç kare alfaya eşit oldu. Evet kosekant kare alfa. Gerçekten öyle mi? Kosekant kare alfa 1 artı 4 toç kare alfa demiş. Doğru mu? Doğru. Güzel bir soru. Bu arada bu kosekant kare alfa burayı şeyli yazsaydı e, toçlu değildi neyli? Natlı yazsaydı o zaman şuradaki dik üçgene dikkat edecektim arkadaşlar. Şu uzunluğu yazacaktım. Ona göre işlem yapacaktım. Dikkat et. Ya bu anlamda soruyu çözerken ben sana mantıklarını gösteriyorum zaten. Buradaki mantıklar zaten çok güzel. Hoş bir soru. Daha öncesinde ÖSYM bu ayarda bir soru sordu. Tabi bu biraz daha zor olmuş ama. Yani bu sorunun içerisindeki belki bir ifade gelebilir. Mesela adam şunu sorabilir sadece. Adam bu tanımı yapar. Şöyle sorar kosekant kare alfanın değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorar mesela. Burada ne yaptık? Hepsini bulduk sadece. Bizi biraz oyaladı. 5 dakikanın üzerinde bir çözüm oldu belki de. Bilmiyorum. Saniyeye bakmak lazım. Ya da dakikaya bakmak lazım. Siz söylersiniz. Ee, ya da ben videoyu bitirince bakarım zaten kaç dakika sürdüğünü ee, Uzun oldu. Belki bunlardan bir tanesini soracak. Burada bir şey öğrenmedik mi? Çok güzel bir şey öğrendik bence. Çok hoş bir soru olmuş. trigonometriler Bayılıyorum. Evet geldik 31'e. Yani geometri sorularına. Şekil 1'de zemine dik olan AE direği, AE direği AB kenara çakışacak şekilde bu şekilde konmuş. Bu levanın B noktasındaki şey çıkmış. Sonra şu zemine paralel olacak şekilde dengede kalmış. Zemine paralelse bu 90 ya. Burası da 90 mı? Evet. Sonra AB AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Neresi? AD ile BD, AB ile AC. Hop hop. Burada da şunlar da birbirine eşit Şunların da eşit olduğunu biliyoruz bu arada. Tamam. Şimdi bu bir ikizkenar kenar. Burası da 90 bulduk. Tabanı iki parçaya bölecek. BC uzunluğu 4 kök 7 idi. O zaman burası 2 kök 7 ye. 2 kök 7 oldu mu dostum? Oldu. Sonra devam edelim. AY direği üzerindeki D noktası. AB üstü C üstü. Üçgenin ağırlık merkeziymiş. Tamam. AF'yi de 6 vermiş. Madem burası 6. Hocam burası ağırlık merkezi olduğundan 2 n n, 3n 6 ise n'i 2 buluruz. Yani burası 2, burası da kaç oldu? 4 oldu. Tamam. Bunu kullandık. e ben şimdi şuradaki eşitliği kullanacağım. Bir de 90 derece karşılık getirmem lazım. Ne yaparız? Eşitlik varsa çiz kardeşim ort tabanı bak. Ya da çiz kardeşim dikiği ort mı sağlandı? Evet. 2 kök 7 ise burası kök 7 yapacak. Madem ort taban bunun tamamı 6 idi. 6'yı 2 eş parçaya bölecek. Bunlar kaç'a kaç yapıyor? 3'e 3 üç yapıyor. Bu ilk aldı. Pisagor. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı kök 7'nin karesinden dolayı kaç geliyor dostum buradan? 7 artı 1'den 8. Yani X kare 8. X'de böylelikle kök 8 yapar. Kök 8 dediğimiz nedir? 2 kök gidir. Güzel soru. Cevap E-dramit yaptı. Evet 31 soru e oldu. Geldik 32'ye. Düz bir zemin üzerinde bulunan ABC'D Delta 8'e biçimindeki bir mukavva. Önce B köşesi sonra C köşesinde ok yönünde devrilerek şu hale gelmiş. A B B C 7 demiş. Şu 7 bu 7. Burası 10 mu? 10. Sonra burası 7'ye, burası 7, burası da 10'a 10 mu oldu? Evet. Sen bir posta devirdin. Sonra C köşesi etrafında bir daha devirdin. Sen bir posta devirince C köşesi buraya geliyor. 7 birim uzunluğu burası da mı 7 yapacak? Evet. E uzunluğu 7 bulduk. Bizden DD uzunluğu isteniyor. Arkadaşım bizden şu uzunluk isteniyor. Tamam. Doğrusal olmasına da gerek yok. Burada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Şurası 10. Burası kaç? 24. Oo, Süper. 10'un karesi ve 24'ün karesi yapmıyorsun değil mi? Bu 2'nin 5 katı. Bu 2'nin 12 katı. 5, 12, 13. 2'nin 13 katı olacak. Yani cevap 26 yapacak. Evet. 32'nin soru. Denizli çıktı. Geldik. 33'e. Dik koordinat düzleminde çizilen bir üçgenin kenarları eksenleri kestiği yerler verilmiş. Hemen analitik düzlemi çizelim kardeşim. Analitik düzlemi çizip noktaları da gösterelim. Eksenleri kestiği yerler 2'ye 0 noktası yani şurası. 6'ya 0 noktası yani şurası. Sonra 0'a 3 noktası yani burası verilmiş. Evet, üçgenin kenarlarının kestiği yerler arkadaşlar buraları. Tamam? Bu köşe noktalarından birisi 6'ya -2'ymiş. Hocam 6'ya -2 üçgenin köşe noktalarından biriymiş. 6'ya -2 de burada değil mi? Evet. Üçgenin köşelerinden biri burasıysa 6'ya eksi 2 noktasıysa şurası da eksi 2 yaptı. Eyvallah. Şimdi 6'ya eksi noktası olan bu üçgenin iki kenarından biri x eksenini diğeri de y eksenini dik kesmektedir. Hocam bir köşesi buysa bak bir köşesi burası üçgenin. Biri x eksenini dik kesiyormuş diğeri de y eksenini dik kesiyormuş. O zaman üçgenin bir kenarı x eksenini dik kesiyorsa şöyle mi olacak? Öbürü de y eksenini dik kesiyorsa ve 3'den de geçiyorsa böyle mi olacak? Evet. Sonra 3. köşede tam 2'den mi geçecek böyle? Aynen öyle. Üçgenimiz böyle olacak kardeşim. E uzunluk. Hocam burası kaç? 4. Şurası kaç? 2. E sonra şuradaki uzunluk kaç? 3. Ben şu uzunluğu bulursam olay bitti. Ne var burada? Benzerlik var. Hocam şu bölü şu. 2 bölü 5 eşittir. 4 bölü A. A'yı buradan kaç buluruz? 2 katı 2 katı 10 buluruz. A 10 çıktıysa alan da neye eşit olacak? Burası 5. Burası 10. 5 çarpı 10 2'ye eşit olacak. Yani 55 M55'i 25'e eşit olacak. Cevabımız böylelikle. C Han çıktı. 33. soruda. Evet. Güzel soru. Analitik soruları çok beğeniyorum ya. trigonometri soruları da öyle. Normal sorular da öyle zaten. Son testeyiz. Buzana kadar çözdüğüm her soru çok güzel olmuş. Devam. Dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin. Evet analitik düzlemi çizeceğiz. Kareden bahsediyor bize ve y ekseni üzerinde diyor. Şimdi y ekseni üzerinde olan bir karenin üzerindeki noktalardan birinden ve orijinden geçen doğrulardan en küçük eğime sahip olanı 1 bölü 4. Eğim 1 bölü 4 olacak. Bir tane doğrumuzun eğimi 1 bölü 4 olacak. Bu şekilde. Hocam bir köşesi burada olacak. Bir köşesi burada olacak. Bir kenarı da nerede olacak? Şurada olacak. O zaman bizim karemiz şu şekilde mi olacak kardeşim? Evet. Hocam aynı şey şurada da olmaz mıydı? Evet olabilirdi arkadaşım. Şöyle de olabilirdi aslında. Bunların karelim kenar uzunlukları aynı çıkacak büyük ihtimalle arkadaşlar. O yüzden cevap da olurlu mu olurlu bir şey sormamış. O yüzden biz yukarıda çizdiğimizi düşünüp ona göre yapalım arkadaşlar Tamam. Bu ne doğrusuydu? Y eşittir 1 bölü 4 x doğrusu. Evet y eşittir 1 bölü 4 x doğrusu. Değil mi? E hocam en küçük eğimli bu köşelerinden geçen. Diğeri bak daha da arttı. Yukarı doğru artıyor. Diğeri bak daha da artıyor. Görüyorsun. Evet en küçük eğimlisi bu. Peki devam. Hocam bu eşittir 1 bölü 4 x doğrusuysa bunun eğimi kaç? 1 bölü 4. Bu nedir? Tanjant alfa demek. Tanjant alfa 1 bölü 4. Hocam şöyle geldiğin zaman burası a iken burası 4a demek değil midir? Evet. Eee burası 4a burası da a oldu. Karenin bir kenarı 4a 4a 4a oldu ve karenin bu doğru ve y ekseni üzerinde olmayan köşesinde evet karenin bu doğru ve y eksen üzerinde olmayan köşesinin bu doğru üzerinde olmayan şurası ve y ekseni üzerinde olmayan köşesi burası değil mi? koordinatları çarpımı Bakıyorum koordinat hocam 4a birim sağda 5a yukarıda. 4a'ya 5a noktasıdır bu. Yani 4a ile 5a'yı çarp diyor. 80 diyor bu. 4 kere 5 20 a kare 80 bölü 20'den 4 çıktı. Böylelikle a'yı kaç buluruz? 2 buluruz. A2 bu karenin belirttiği bölgenin alanı nedir diye soruluyor. A2 bulduk ya 8. Karenin alanı kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? Bir kenar 8 ise 8'in karesinden 64 olarak cevaba ulaşır mıyız? Kesinlikle ulaşırız. 34. soru Denizli yaptı. Bu da çok güzel bir soru. Haydi bakalım 35'teyiz. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x doğrusu üzerinde bulunan bu. Analitik düzlem çizmeme gerek yok herhalde. Y eşittir 2x doğrusu üzerinde rastgele çiziyorum. A noktası var 1'e M. Sonra B noktası var M'ye N. Arkadaş bu noktalar bu doğrun üstündeyse denklemi sağlar. Yani X yerine 1, Y yerine M yazalım. M eşittir 2 çarpı 1'den M'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Evet M 2 çıktı. M 2 çıktıysa bu noktada bunun üstünde. O zaman X yerine 2, Y yerine N yazacağım. N eşittir 2 çarpı 2'den N'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. Sonra öbürüne bakalım. Y eşittir eksik sorusu üzerinde de 1 bir tane iki tane doğru var y eşittir eksi x doğrusu üzerinde de c ve d noktası var c noktası ne p virgül m p virgül m m'yi bulmuştuk ikiye d noktası da neymiş arkadaşlar r virgül n r virgül n n'yi de 4 bulmuştuk arkadaşlar bu denklemi sağlıyorsa x yerine r y yerine 4 yazdığımız zaman 4 eşittir eksi r'den r'yi kaç bulduk eksi 4 bulduk p'yi de kaç buluruz yerine yazdığımız zaman? eksi 2 buluruz Evet bizden ne isteniyor? AD ve BC doğrularının eğimleri çarpma isteniyor. Arkadaşım. AC. Eğimine bak bakayım. AC eğimi. Eğim AC. Hocam Y'ler farkı. Bu kaç? A eğim AC. Eğim AD. Pardon çok özür dilerim. Eğim AD. Eğim neredeyse sıfır çıkıyor? Neyse eğim AD. Bakıyorum. 4 eksi 2 bölü. Eksi 4 eksi 1. Eksi 4 eksi 1'den 2 bölü eksi 5. Yani eksi 2 bölü 5 geldi eğim b c'ye bakıyorum şu eğim a'ydi eğim bc'ye bakıyorum şimdi eğim bc'de hocam y'ler farkı 2 eksi 4 bölü eksi 2, 2 eksi 2 2 2'den bu da kaç çıktı eksi 2 bölü eksi 4'ten artı 1/ bölü 2 mi çıktı Evet benden bu ikisini çarpımı isteniyor yani eksi 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 isteniyor şunlar şunlar gitti cevapta kaç yaptı eksi- 1/ bölü 5 yapar yani cevap Akçay yaptı. 35. soruda. Geldik 36'ya. Kerem bir çember üzerine saat yönünde eşit aralıklarla sırasıyla ABC noktaları işaretliyor. Evet. Hemen bir çember çizeyim şöyle. Eşit aralıklarla ABC noktalarını koyayım. Hocam eşit aralıklarla ABC noktalarını koymak demek. Kaçar derece demek. 363 parçaya böleceğim. Yani bunlar 120'şer derece demek. Şurası 120. Şurası da 120. Şurası da 120 derece olacak anlamına geliyor. Sonra ne diyor? Daha sonra diyor Berkan bu noktalardan farklı olmak şartıyla aynı çember üzerine saat yönünde eşit DFG noktalarını işaretliyor. 1, 2, 3, 4 noktayı işaretliyorsa o zaman 45'er derece olacak bunlar? 360 bölü 4'ten evet. Çember üzerine işaretlenen ve birbirine en yakın olan A ve D noktaları arasındaki yayın ölçüsü 10 dereceymiş. D'yi burada aldım. Hocam burası 10 dereceyken sonra D E F G aralarındaki kaç 90 derece olacak ya hocam D'den E'ye giderken 90 derece gideceğim buraya geldim 90 gittiğimde hop bak 120 açmıyorum o yüzden B'den önce hocam 90 10 daha kaç yaptı 100 buraya kaç kaldı o zaman 20 şimdi E'den sonra bir daha 90 gideceğim hop buraya geleceğim yani 70 gittim D'den sonra E vardı E'den sonra F vardı Hocam burası da 120 idi. Buraya 50 derece kaldı o zaman. F'den sonra bir daha 90 gideceğim. O zaman buraya 40 derece mi kalıyor? Burası da G noktası yapıyor. Zaten buraya da 90 derece kalıyor. 90 derece kalır mı? Ee, şurası 120 dereceydi. 40'tı. O zaman burası da kaç yaptı? 80 derece yaptı arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor. Ardışık 2 nokta arasındaki çember yayın ölçüsü derece cinsinden hangisi olamaz. Arkadaş 20 var mı? Var. 30'u görüyor muyuz? Görmüyoruz. 40 var mı? Var. 50 var mı? Var. 70 var mı? Var. Hangisi yok? Tabii ki balık esir yok. Yani cevap 30 yaptı. Cevap balık esir oldu arkadaşlar. 36. soruda. Güzel bir soru. Güzel çember sorusu. Zaten böyle çemberle ilgili yeni nesil sorular da şu ana kadar çok ağır soru sormadılar. Tam sınavlık bir soru. Çok da güzel bir soru. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi şöyle bir şeyler çizilmiş, kareler çizilmiş. MSP e, alanlarının doğru sıralanışı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada merkez var, kiriş var. Çek dik yapsam. Kirişi keş parçaya böldü hocam. Alan soruluyor ya. Ben şuraya 1 bir, bir dersem o zaman karenin bir kenarı 2. Hocam şurası 90, burası 90, burası 90 olduğundan dik dörtgen oldu. Burası 2 ken, burası da 2 oldu. En güzel ek çizim yarıçap. Hop kök 5 çıktı. Yarıçap uzunluğu kök 5 oldu. Hocam burada da yarı çap uzunluğu kök 5 ya şurada e hocam burası A burası 2A burası da A kök 5 eşittir kök 5 ise A'yı da kaç bulduk buradan 1 2 a da 2 yaptı toplam burası da kaç yaptı 4 yaptı bir de şuraya yoğunlaşalım hocam burası da dikkat et yine burası kök 5 x dik üçgenden burası da kök 5 bölü 2'ye kök 5 bölü kök 2'ye pardon kök 2'ye bölümüş hali kök 2'ye. Kök 5 bölü kök 2 çıkar burası da. Kök 5 bölü kök 2 çıkar. Alanları hesaplayabilirim ben şimdi. 2'nin karesinden burada kalan kaç çıktı? 4. Hocam burası 1, burası 4. burada alan da 4 mi çıktı? Evet. Şimdi şuna bakacağım. Kök 5 bölü kök 2 ile neyi çarpacağım? 2 kök 5 bölü kök 2'yi çarpacağım. Hocam kök 2 ile kök 2 çarpımı 2. Yukarıdaki 2 ile gitti. Burası da kök 5 ile kök 5'in çarpımı yaptı. burada alan da 5 mi yaptı? Evet. Yani... M ile P alanı birbirine eşit. S'den küçük. Evet. Yani M ile P birbirine eşit. S'den küçük. Hangi şıkta var? Edremit şıkkında var. Bu da güzel bir soru. Hoş. Çok hoş. 37. soru. Edremit geldi. Geldik. 38'e. Ön yüzü pembe, arka yüzü mavi renkte olan bir yüzünün alanı 32 pi birim kare olan. Hemen P R kare eşittir 32 pi ise P'ler naray. R buradan kök 32 çıkar. Yani bu 16 çarpı 2 olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşım? 4 kök 2 oluyor. Yarı 4 kök 2. Sonra paspas çamaşır ipine asılmış. Bu paspas pembe renkli kısmında kısmından aşağı doğru 4 birim çekildiğinde paspasın görünümü yarım daire biçimde oluyor. Yarım daire. Şimdi dur. Çok güzel bir soru. Arkadaş merkez burası olsun. Bir kere bu da katlama sorusu. Asılmış katlama Katlamalarda ne yapıyoruz Hop Geriye doğru açıyoruz tamam? E ben şimdi şu pembe olanı Aşağı çektiğim demek Şu açılmışında bunu yukarı çekmem demek Değil mi arkadaşlar Yukarı ne kadar çekmişim hani Aşağı ne kadar çektiysam o zaman yukarıda o kadar çekeceğim Yani yukarı ne kadar çekeceğim arkadaşlar 4 birim yukarı çektiğimde Ne oluyormuş Paspasın görünümü yarın dahil oluyor Yarın daire olması için tam merkezin Şuraya mı gelmesi lazım? Evet yukarı çektin. 4 birim yukarı çektin. 4 birim yukarı çektiğin zaman tam merkez buraya gelecek arkadaşlar. Merkez buraya gelince öyle bir yarım daha olacak? Yani buranın buraya olan uzaklığı sana 4 diyor. E merkez kiriş çektikten dolayı zaten burası 90 derece. İki eş parçaya böldü. Yarı çap uzunluğu da kaç? 4 kökki. Al sana yarıçap çap. 4 kökki. Bak 4. 4 kökki ise burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Toplam uzunluk kaç yaptı? 8. Zaten bizden ne isteniyor? Dört bir maşa çekilmeden önce çamaşır pilimi paspasla temas eden kısmın uzunluğu. Yani şuradaki uzunluk isteniliyor. Cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? Sekiz çıktı. Çok kolay bir soru. Değil mi? Ama ÖSYM'e bunu seviyor. Çok güzel. Gerçekten güzel bir soru. Benim de buna benzer zaten sorum var biliyorsunuz. Ben de duvara hala atmıştım. Aynı mantıktaki soru. E, Benzeri de zaten sınavda da çıktı. Hadi bakalım. Güzel bir soru. Çok da güzel yorumladık. 38. soru. Denizli oldu. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde A noktası bu doğruya göre simetriği A üssü Bu doğruya göre simetriği de hmm, A2 üstü. A üssü ile A2 noktalar arasında uzaklığı nedir diye soruluyor. Şimdi burada aslında iki durum var. İki durumda incelememiz lazım. Şu doğrulara bakacak olursanız arkadaşlar bu doğrular paralel mi? Paralel. Hatta bunu ikiye böl. Bu da 2x eksi y artı 15 eşit 0 doğrusu yapıyor. Hocam bir doğru böyle. Bir doğrumuz da böyle. A noktası bunun içinde de olabilir. A noktası bunun... Dışında da olabilir. İçinde olduğunda ne olacak? Dışında olduğundan olduğunda ne olacak? Bakalım. İçinde olup olmaması önemli mi değil mi? Onu inceliyorum. Önemliyse ona göre hamle yapacağım çünkü. A noktasının diyor. Bu doğruya göre simetriği burası. Hocam simetriği dediği için A ise A birimdir burası. A noktasının burası A üstü yaptı. Bu doğruya göre simetriği burası. Burası B ise burası da B yaptı. Burası da A iki yaptı. Bizden ne isteniyor? 2 artı 2B uzunluğu isteniyor. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklık A artı B iken 2 artı 2B uzunluğu isteniyor. Peki dışındayken buna göre simetriği burası A iken A. Hocam bu doğruya göre simetriyi de şurası yapacak şuraya B dersem şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Burası da 2A artı B yaptı. Şimdi benden şu uzunluk isteniyor. Şu uzunluğa bak bakayım. Hocam burası 2A artı B artı B. 2A artı 2B yaptı. Evet paralel iki doğru arasındaki uzaklık A artı B iken yine cevap 2A artı 2B yaptı. Yani noktanın İçinde de olması, dışında da olması önemli değil. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık bize a üssü ile a2 üssü arasındaki uzaklığı veriyor. Eğer bunlar önemli olsaydı, o zaman dışında mı, içinde mi incelemesini yapacaktım arkadaşlar. O incelemeyi de daha öncelerinde yaptık, biliyorsunuzdur o incelemenin de nasıl olduğunu. Neyse, <gülüyor> o zaman ben ne yapacağım? Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulacağım, 2 katını alacağım bana cevap verecek. Paralel 2 doğru arasındaki uzaklıkta bakarken x'lerin kaç aynı olmasına bakıyorduk. Zaten aynı yaptık. C'ler farkı 15-5 mutlak değerce bölü. Kare küçü. Daha kare artı b kare. Yani 2'nin karesi artı eksi 1'in karesi yaptı. Bu ne yaptı o zaman? 10 bölü kök 5 yaptı. Kök 5 ile çarparsam ben burayı kaç yapıyor? 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 yaptı. Evet. Şuradaki a artı b uzunluğu kaç yaptık dostum? 2 kök 5 yaptı. Ama bizden ne isteniyordu? 2A artı 2B isteniyor. 2A artı 2, art 2 de kaç yapacaktır o zaman? 4 kök 5 yapacaktır. Nokta içerideymiş dışarıdaymış önemli mi? Kesinlikle değil dostum. Çünkü önemli olmadığını da burada ispatını da yapmış bulundum. Evet şimdi gelelim kaçıncı soru? 40. soruya. Evet gençler son sorudayız. Bu denemede gerçekten bu denemede de çok keyif aldım. Neyse sonunda konuşacağım ya ben bunu. Ne diyor bakalım soru? Şekil 1'de dik dairesel silindir biçimindeki bir mum, kesik koni biçimindeki bir cam kaba tabağın dairelerinin merkezleri çakışacak biçimde konulmuştur. Mumun yüksekliği cam kabın yüksekliğinin 3 katıdır. Hocam cam kabın yüksekliği şurası haşken aynı zamanda şuradaki kısım tamamı 3 haşmış. Yani buraya 2 haş kaldı. şuraya 3 haş diye vermiş. Sonra mum erimiş şurayı doldurmuş. Yani mumun hacmiyle şuradaki kesik koninin hacmi birbirine eşit mi demek bu? Evet. Sonra başka ne vermiş bana? Şurada da camın üst taban yarıçapında vermiş. Daha ne versin ya? Alt taban yarıçapında vermiş. Burasını 6 vermiş. Burasını 12 vermiş. Kesik konu gördüğümüz zaman ne yapıyorduk gençler? Bunu tam koniye tamamlıyorduk. Tam konuya tamamladık bakalım. Tamamlayınca da ne yapıyorduk? Burada benzerlik yapıyorduk değil mi? Evet benzerlik oranı kaç burada arkadaşım? Öncelikle şunu da yazayım. Şuradaki kısmın haş olduğunu biliyorum ben. Hocam 6 bölü 12. Şunlar birbirine paralel ya. Hocam 1 bölü 2. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Hatta bunlar da birbirine eşit olacak. E haçsa burası da haç mı çıktı? Evet. E benzerlik hacim ilişkisi. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yaptı. E hocam burası V iken burası ne olacak? 7V olacak. Şimdi silindirin hacmiyle şuradaki kesik konunun hacmiyle birbirine eşit değil mi? Eşitleyelim. Yani ne yazıyoruz? V silindir eşittir. 7 tane V'ye eşit olacak. arkadaşım. Silindirin hacmi nedir? Bizden de taban yarıçapı isteniyor zaten. R diyecek olursa pi R kare çarpı 3H. Yazalım. pi R kare çarpı 3H. Eşittir 7 tane V. V hacmi neye eşit? Hocam yarı çapı 6 yüksekliği kaç olan? H olan koninin hacmi. Yarı çapı 6 pi R kare çarpı yüksekliği de H ya. Ama bir de bölü 3'ü unutmuyoruz değil mi? Gerekli sadeleştirmelerimizi yapacak olursak. Hocam 36 3'e bölündüğü zaman 12. 12 ile 3 sadeleşince 4. Haşlar, p'ler zaten gitti. Buradan 4 kere 7 28. R kare eşittir 28 çıktı. R de buradan kök 28 olur. Bu da kaç yapar o zaman? 2 kök 7 yapar. Yani cevap böylelikle Edremit oldu. Ve gençler olay bitti mi? Bitti. Vallahi ben çok zevk aldım. Yani bu bu denemeden de aşırı derecede zevk aldım. Ya ben bu denemelerde neyi gördüm? Tamam, çok hoş, çok kaliteli. Bak, şunu söyleyebilirim. 1 Trigonometriler, bak zorlayıcı gelmiş olabilir belki onu söyleyeyim. Ama o soruların da çok güzel mantığıyla çözümü vardı bence zor değildi. Belki trigonometriler yıpratmış olabilir size yıpratsın. Belki trigonometrileri zor soracaklar size bilemezsiniz. Hep bu zorluktan kolay sorular. Analitikler, bak trigonometrileri çok beğendim. Analitik geometrileri aşırı derecede beğendim çünkü her analitik sorusu çok güzel bir şekilde gelmiş. Ha şunu söyleyeyim. Hüseyin'in analitik algısı hep bu şekilde mi? Hep yeni nesil mi soruyor? Arada 4 tane soruyorsa 2 tanesini de böyle klasik tarzlı soruyor aslında. Ama bence burada genelde hepsini böyle yeni nesil sormuşlar ya. Bir tanesini böyle eski nesil sormuşlar böyle. E bu şekilde olması da bence çok güzel. Buradaki kaliteli bu kadar ka analitik yani katı cismi yani analitik geometriği bu sorularla tekrar etmiş oldunuz. O yönden çok iyi oldu. O yüzden çok beğendim zaten. Ve diğer şekilsel geometrilere de gelecek olursak eğer çok da güzel bir şekilde yorumlanmış çember soruları vardı. İşte ne bileyim e, dörtgen soruları vardı. Yamuk soruları vardı. E, o sorular da böyle boş sorular değildi. Çok güzel sorulardı. Yani 27. sorusundan 40. sorusuna kadar her soruyu gerçekten ama gerçekten çok beğendim. Sadece bu denemede değil. Deneme 1'den deneme 15'e kadar çok kaliteli sorular çözdük. İyi ki bu işe başlamışım. İyi ki bu sorularla bu soruları sizinle tanıştırmışım. Ben çok mutlu oldum. Yani yüzümden de belli olur zaten. Gerçekten. E, çünkü deneme çözmem gerekiyordu. Sonra incelediğim zaman iyi olduğunu gördüm. Ama çözmeye başladığımda daha iyi olduğunu gördüm. Ve bu, bu beni aşırı derecede mutlu etti. Matematikler de öyledir büyük ihtimalle. E, bence geometri anlamında yani bu analitikte trigonometride çok büyük eksiklerinizi kapatacak bir denemeydi bu. Diğerlerinde de zaten ÖSYM'e e, diğerlerinde de kaliteli sorular var ama orada da açık kapatacak yerler var zaten de e, çok o sorular ya gerçekten ben çok mutluyum. İnşallah bu denemeyi hakkıyla çözmüşsündür. Hakkıyla çözdüğün zaman yani eski denemelerine göre bilmiyorum da yani en az 4-5 net artırırsın gibi geliyor matematikte. Yani fulle yakın yapıyorsan belki bundan sonrasında full yapacaksındır. Eğer bu denemeleri hakkıyla çözdüysen. Gençler. Bu yolun da sonuna geldik. Daha sonraki, daha güzel projelerde. Bu çok güzel bir proje, daha güzel demeyelim. Daha farklı projelerde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.